Fendaldırır beni çerim O yar benim kimene Ah, haydar haydar O yar benim kimene Çafılar böyle demişler güzel sevmek çok güzel. ben severim sevdiğimi o yar benim kimene ah haydar haydar o yar benim kimene Nesimi'ye sordular ki Güzel sevmek çok günah Ben severim sevdiğimi O yar benimki mene Ah haydi haydar O yar kimene? 30 doğumda doğmuşum ve 9 yaşında yeni köyüm köyümüze okul açıldık. 9-45 senesinde, 10 yaşında e okul açıldı, şeydi yani. öğretmenliğe de eğitim hocam vardı. Ben 2,5-3 ay olunca babam öldü. Bir sürü koyunumuz vardı. Koyunları 40-50 onları sattık. Ben okuldan ayrıldım. Benim okulum cah, cahilim ben. Gece okul açtılar. Gece okulaştılar. Gece okulunu da En sonunda, yani bana, hocam hatta öğretmenim bana diploma verici oldu. Gelmeden ben kendim çocuk yani oldu. Sonra dört kardeşlik kardeşlerim vardı. En büyükleri bendim. Onlara babalık yapmış gibi oldu o zaman yani. Annem 31 yaşında eğitim dur aldı. En sonunda işte büyüdük, payıdık. 1951 senesinde 48'de evlendim. Yaşım küçüktü, büyüttüler. O çocukları büyütmek için yani. 8 yaşında evlendiniz? 16 bir 17 bilmiyeyim işte gari. 40'lı şeyde 48'de, 48'de evlendim şeyle evlen gari. Bir çok evlendik. Askerlik meden işte evlendik. Askerliğe gittik. Askerde istihkam çalışması yaptık İstanbul'dan. Oradan geldik. İşte köyümüzde böyle elektrik, su yok. Hiç çatan yok. Kıhır memleketlerinin ömrü yok, düğmüşsünüzdür her tarafta. Yani olmazınca sonra biz en sonunda 73 senesinin 12. ayının 9'una beni muhtar ettiler. O sene 74 senesinin Haziran ayında köyümüze su geldi. evden bir göllerden içiyorduk suları gölelerden, oradan akarsıyımız var, çeşmemiz vardı, oradan hayvanlarla çekerdik böyle ağaç şeyler vardı, çeneklilerdi, tenikeler çekerdik oradan, ne eziyetler çektik, o devre Allah versenmesin bize, sonra biz muhtar olduğumuzu 4 senesinin Haziran ayında buraya elektrik geldi, çaldı elektrik yoktu, çaldı var da, köylerde hiç yoktu yani, hele o gari memleketin, hatta Ecevit, Milan Egebit Başbakanı. O zaman Çal köylerine elektrik geldi, su geldi. Bu sular da o zaman geldi bizim zamanında geldi. Ondan sonra biraz yaşantımız bayağı da iyileşti yani. Hiç gitmişim, gitmemişsin o zaman Çalk köylerden de sürekli burada kalmışsın. Burada kaldım. Ondan sonra neyse onun su geldi. Tekrar işte suları köylere, evlere dağıttık. O günleri Allah göstermesin. Güllerden içerdik, Avgan deriz biz, Avganlar böyle. Avganlar da su içerdik böyle. Çamaşçılarımız böyle elde ya. Şimdi ne günlerimiz yani. O bugün çok farklarımız var. ya. Yaşandığı bakımından. Yaşandı sayılmaz o günler. Çok iyi. Bu hükümetin şeysi de olabilir. Yani gelirimi ilerlemenin böyle oldu yani. Sonra işte çocuklarımız var. Beş yüzümüz vardı bizim bizim ikisi Alışehir'de, birisi Denizli'de, birisi Nazlılı'da, Torunlar, torunlarımız var öğretmen, Antalya'da ikisi, Mada Çeşme'de bir oğlumuz var yani turizm okul müdürü, bayranda buradırlardı. Ondan tekrar onu on, on tekrar alaya verdiler, yani alaya dayanları çıktı, gelinlerimiz var, hepsi tahsilciler, iyiler yani. Şimdi, hiç yok mu? Burada oğlum var işte. Burada tek oğlum tek abi. oğlum var burada şimdi. O oğlum da işte. Burada çalışıyorlar. Yani. Ne iş yapıyorlar burada Sine şimdi? Şimdi oğlumuzun işte 25-30 dilim bağı var. Bağcılar ki bu sene bağları soğuk kurdu, evet. Onları biliyorsunuz. Ak şey kiraladı. Yer. yer kiraladı. Şimdi inanın yani bu sene 30-35 bin liraya bazıcılığından beden paraldılar, Çok şansları yürüdü yani ama nasıl? Hava 3-4 ton mal çıkarıyorlar. Bak şunlar işte camuna şey, şey bile. İller şimdi bugün oraya ektiler yine yendi. Sonra şimdi yine oraya Gidelim şimdi bunu Böyle keyimizin geçimi bu. Eski vardı Çalçakırlar'da Süleyman amca ne iş yapılırdı? Mesela şimdi bağcılık daha yeni dönemde değil mi yapılıyor? Şimdi evet baba şimdi bak bu evvelden benim ufaklığımda yeni de yeniydi yani bir ekin, arpa, bu ekerlerdi hayvancılık değil mi? Hayvancılarını, merkeplerini çöldürdürdü. Ondan sonra işte millet kendi şeyinden yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş biliyorsunuz ki de böyle yani, evet. yani işte, çilalık iyiler yani o zaman öyleydi. Benim ufaklığımda yani böyle bağıyla azdı. Azdı, evet. Sonra azdı. Sonra bağlar gidi. Bayağı da iyileştiydi. Bizim köyümüzün, benim mutarlığımda 552 nüfus vardı. Şimdi 240 numus var. Çok göç vardı mı? Çok benim göç, anladım. çok göç. Ne diyeceğim sana, benim köylerim hepsi göç, göç diyeyim. Alaşar'da da yani. Orada 15-20 turizm kaldırıyorlar Böyle işte, bayağı da şu durum iyi yani. Ama yine de göç var yani, eski yeri Yok yine göç var, yine göç Bizim çöğünlerden burada durmazlar, bak. Şimdi, ilerisi ta iyice, burada gidenler bizden çok iyisindir. Benim köyümden, benim çocuklarım mesela olsun, köyümden gidenler olsun, göç eder. Hepsi bizim iyiydi. Ee, bir arazi olmasa bile de orada bir emekli oldular. Gidiyor adamlar mesela, kendi hallerince. Ev aldılar, bayağı çalışıyorlar. Çalış şuna bak deniz dostum. De? Ben emekliyim. Amca. Peki eskiden e, mesela sen kendi düğününden bahsetmek istersen nasıl oldu düğünü? Şereyman amca neydi yani adetinden? Şimdi bizim köyümüzde adet sayarsak paşa çıkmaz yani. Hem hepsi battı yani. Ben yazmışım böyle 46 tane yazmışım attım <gülüyor> ne adetler vardı. Çok yani böyle bilmedi insan şimdi kendi gülecek geliyor güleceğim geliyor adetlere yani. <gülüyor> Onlar, onlar bata dövüyordun, bayramlarda, düğünlerde, üç gün dört gün davul çalınırdı. Cuma gün pazartesi tabaazaar de böyle böyle de çok masruhlu olurdu. Böyle gel, toplanırdı sağdan soldan okucular böyle, saadan soldan toplanırdı evler böyle, at koşuları olurdu efendim mesela böyle çok olurdu. bayrak dikerlerdi böyle dolu şeylere. Öyleydi. O adı kalmadı şimdi. Hiç yok mu şimdi? Bayrak dikme bile yaptın Yok zaten bizim köyümüzde, köyümüzde düğüm bile olmuyor. Çocukta bütün baloya gidiyorlar. Şimdi Burada bir, bir oldu mu? Geliyor. Devizli oldu? De oluyor. Bir iki tane oldu burada burada bir iki tane. Bu kadar oluyor tabii canım. Eski adetler kalkmış. Yok yani. Eşin Cennet teyze ne zaman ifade etti Süleyman Hocam? 2012 senesinin 7. ayın 12 sene. Ondan, Sen şimdi yalnızsın. Yalnızım. Çöylülere bakıyorlar bana öyle. Öyle bir sıkıntım yok benim yani. Çöylülerde biliyorum öyle öyle. maaşımız var. 150 lira maaş buraya devlet veriyor. Evet, çok geliyor çöylülere bakıyorlar. Çöylüler bayramda gelip gidiyorlar buraya. Televar ediyorlar bayramda şu. Antalya'dan geldiler, Alışver'den geldiler. Geldiler, geldiler. Kurban kesit, kesitler, gittiler, kurbanı kestiler gittiler, yediler gittiler. Seni ziyarete geliyorlar. Gelirler, her zaman geliyorlar. Gelirler. Ben orayı derim, çağırırlar, götürürler buradan. Ne güzel. Eskiyle bize. yeneği kıyaslarsan, sence e, yani şimdiki zaman mı daha iyi? Şimdi daha... Yavrum, ben ne diyorum ben Allah o günleri göstermezsin. Benim yanım, benim yaşantım buradan, yani su geldikten 74'ten, bu taraftan bu yan yaşantım var. İştenin hep bahvet yani iştenin katrından gelen sudan işten ne olur ya Şimdi çoğu gidiyorlar olamadırdı bak, bu çokla mezlayın yani malam mezlayın bir gün de geliyor, bir gün yapıyor iyi önde bir olmuyor ki akadlarda bak bağlarımız vardı bizim Hayvanla gidiyorduk orada oradan bir turizmi terasına 1000 sefer deneyeceksin yani 100 kilo 100, 100 çok zor, değil mi çok 100, çok zor şey size ya ne göreceğimiz çok o günler ama günlerden. Yaşantımız çok katkadıştı yani. Bizler çok şanslıyız. Nasıl? Bir yandan şanslı, bir yandan da aslında hazırcayız artık. Ama <gülüyor> vallahi onu Allah bilir. Evet. Siz, siz, siz de erken geldi, siz de gördüğünüz gibi. <gülüyor> Biz erken gelmişiz, o içiliği çektik. Evet. Bizin olanlar çekmesin diyorum yani. İnşallah. Evet. Inşallah Benim temennim bu yani. Şimdi neler yapıyorsun bir? Şimdi ben bir şey yapmıyorum işte çocuklar buraya sabah kalkıyorum çocuklar benim beraber iyi bir çöz. Onlar yaban'a gitti yerler, ben burada da işte. Tur yapıyorum, buradan da buradan çıkıyorum. Tabii. Sadece doktor, antrenman yaptı bana. Yürüyüş mü yapıyorsun? <gülüyor> yapıyorum yapıyorum. Şimdi çocuk geldi, ikinci geldim ben. Bana gelene yapmam dedi, ser geleceğim. Küdüleşiyor, git yaban'a. Maşallah. Yaşını da göstermiyorsun. Onun sırrı da o mu acaba yani? Orası, orası, Her şey doğal. Orasını orası, siz orası, orası, orası bileceksiniz. <gülüyor> Biz değil, sen bileceksin. <gülüyor> ya. o, yaşını... <gülüyor> yok Allah aşkına. Ben emsallarım azıcık. İyiyim ya. Maşallah iyisin. İyiyim ben. Arkadaşlarla kahvede sokarın. <gülüyor> Kahve gelir lahimde oradan. Kendi emsarim istedim. Yaşlılarla olmuyorsan da. E, tabii ki. Ya. şimdi Biz de öyleymişizdir. Yaşlılarımız vardı. bizim onlara oturmak istemezdik. Biz bir de gencik öyle. <gülüyor> biz de yani. yanımıza. Emsallar ile oturup sohbet ediyorsunuz. Zaten, zaten, zaten olmuyor o. Emsalsız sohbet o, olmuyor o. <gülüyor> olmuyor. Ağzına sağlık. Çok sağ ol Süleyman amca. Farklı olacak bir şeyler üstü. Işte. Bizim yok. Seni söylemek istediğim bir şey varsa. Buyurun. O mani, Türkiye gibi böyle bir şeyler varsa söyleyebiliyorsan Söyler misin bizim için? Var mıdır öyle? Şimdi ben bak... Ben şahilet yaparım. Oo. Yalnız, yalnız çocuklar aldılar gittiler. Bak bana... Şiir mi yazıyordun? Yazarım 78 tane şiir yazım vardı. Benim yalnız çocuklar bayramda aldılar gittiler. Yok mu şimdi burada? Ezberimdi. Ben hepsini ezberleyemiyorum yani. Şöyle verdi yani ladın varsa Çeşmeden söyleyiverem büyük Menderes. Ama hatırlam bak hepsini Hacaladım, o hatırladım ben. Şu dinlerden çıkıyorsun. Harıl harıl akıyorsun. Allah'a mı tapıyorsun? Nere giden sen Menderes. Yavaş git bahçe sulansın müslümanlar atatasız susuzlar suyundan kansın nere edersin sen Menderes? Yavaş <gülüyor> yavaş Getiremez, şimdi biliyor muyum? Sağ ol, şey ezber. buna geldiler de sizin gibi. Kitap gönderdiler bana. İşte o kitap da gönderdiler, onu göstereceğiz dediğim için. Yani, Saplay abi çok. Çok okurum ben. O kitapları da çöklü aldılar, bütün beni. Ama benim kişilerim, aleyk isim nedir ama.